Evet, Ahmet Hamdi Bey, Türkiye'de gündem çok sık değişiyor. E, gün geçmiyor ki bir gündemden diğer gündeme geçmeyelim. Ama şu an dünyanın ortak bir gündemi var. Bütün basın buraya kilitlenmiş. ABD yanıyor bütün sosyal medyada. Bu konuşuyor. Bunun bize yansıması olur mu? ABD neden yanıyor? Bu konuda düşüncelerinizi ara Evet, ABD yanıyor. Çünkü e, bumerang etkisiyle ateş Amerika'ya döndü. Amerika bugüne kadar maalesef kapitalizmin acımasız uygulamalarını ortaya koydu. Bütün dünyaya ayrılık virüslerini gönderdi. Toplumlar birbirine girdi, ötekileştirildi. Kavgalar oldu, bulanık sular bulandı. Amerika'da bulanık bulanık sularda balık avladı. Tabi şu an bir Covid pandemisi yaşıyoruz. Covid nasıl oldu? Bir ülkede çıkan virüs zaman içerisinde ki kısa süre içerisinde bütün dünya ülkelerine yayılır. Aynen böyle nasıl bir mikrop, bir virüs sınır tanımadan bütün dünya ülkelerine yayılıyor, sosyal virüslerde yani toplumun birliğini bozan, sosyal yapısını bozan alışkanlıklar, e, aynı virüs gibi bütün insanlara yayılır. Nitekim böyle oldu. Dünyada ırkçılık vardı. Dünyada ezilmişlerin sırtından para kazanmak vardı. Sosyal devlette aykırı insanların doğuştan hak ettiği can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve vicdan hürriyetine dönük maalesef olumsuz etkiler vardı. Bunlar döndü, döndü, döndü. Amerika'nın güne kadar para gücüyle, devlet baskısıyla bunların önüne geçiyordu. Ama artık bunun önüne geçemeyecek noktaya geldi ve ısınan kağıt nasıl güneşin altında bir merceğin odakladığı kağıt ısınır, ısınır, ateş alır aynen bu şekilde Amerika'da ateş aldı ve yanıyor. Buradaki olayların sebebi olarak ne gösteriliyor? Siyahi bir vatandaşın bir Amerikan polis tarafından bu olarak öldürülmesi işte diziyle e, boynuna basılıyor. Amerikalı siyahi vatandaş doluyor ve ölüyor. Şimdi kamuoyuna sergilenen olay mı? Siyahi vatandaş öldürüldü o yüzden bu bu kadar olay meydana geldi. Hayır olay bu kadar basit değil. Neden basit değil? Çünkü Amerika'da ilk defa siyahi bir vatandaş bir polis tarafından öldürülmüyor ki. Daha önce bunun birçok örnekleri var. Dünyada bunun birçok bir, bir, bir örnekleri var. Buradaki olay e, o bardak dolmuştur. Bu, bu dolan bardağın... Yani vatandaşın aleyhine tezahür eden bu olumsuzlukların taşması sonucunda olaylar celal etti. İkincisi, niçin siyahi vatandaşın öldürülmesi sonucunda ortaya çıkan olaylar bir ırk çalışması değil. Çünkü baktığımızda Amerikan sokaklarında Amerika'yı yakan vatandaşlar sadece siyahi olmadığını, beyazların da bu eylemlere katıldığını görüyoruz. Demek ki Amerika'da yaşanan olay tamamen sosyal bir patlama. Ya yani Amerika'da sosyal bir patlama gerçekleşti. Bunu görmek lazım. Sebeplerini inmek lazım. Ona göre çözüm üretmek lazım. Ülkemize gelir mi? Ülkemize bu ne kadar yansır? Bundan, buna göre tedbir almak lazım. Baktığımızda özellikle Trump yönetimiyle beraber Amerika'daki sosyal devlet olgusunun ortadan kalktığını görüyoruz. Yani Amerika'da çok ciddi bir işsizlik var. Gelir düzeyinde çok ciddi düşüklük var. %10'un üzerinde evsiz yaşayan vatandaşlar var. Dünyanın en fazla cari açık veren ülkesi. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde Amerikan rüyasının bittiğini görüyoruz. Hani var ya bir Amerikan rüyası. Yani Amerika aslında bir algı kahramanı. Amerika aslında kartondan bir güç. Amerika camdan bir bina. Amerika'yı bu kadar yıl ayakta tutan bir güç onun parası ve askeri. Nasıl oluyor peki bu? Ee, biliyorsunuz Profesör Doktor Haydar Başsuzamızın ortaya koyduğu önemli tespitlerden bir tanesi para politikası üzerinde. Bunlar kağıdın üzerinde mürekkep basıyorlar. Türkiye'ye gönderiyorlar, Avrupa devletlerine gönderiyorlar, başka devletlere gönderiyorlar. Ne oluyor bu? Bu defa üzerine mürekkep basılan para dolar olarak ihraç ediliyor, para kağıt ihraç ediliyor. Bu defa ülkemize gelen kağıt ne oluyor? Bununla beraber ev satın alıyorlar, bununla beraber fabrika satın alıyorlar, bununla beraber vatandaşın ve üretimini satın alıyorlar. Amerika bir kağıt parası karşısında bizi tabiri caizse esir olarak kullanıyor idi. Sadece bizi değil, dünya devletleri bu durumdaydı. Devletler ne yapıyor? Devletler e, bütçe fazlalarını hazinelerinde biriktiriyorlar, kasalarında biriktiriyorlar. Ne olarak biriktiriyorlar? Bunun ücretleri dolar olarak bir, biriktirlerdi. Başka? Devletler kendi aralarındaki ticaretlerini dolar bazında yaparlardı. Ama Prof. Dr. Baş hocamızın 2005 yılında birincisi yapılan Milli Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresinde doların bu yönünü, yani aslında bir para karşılığı olmadığını Amerika'nın gücüyle, kağıdıyla dünyayı haraca kestiğini kamuoyuna açıkladı. Ve o konuşmasında ben de oradaydım. Para politikasını açıkladıktan sonra Amerika yı yıktım ifadesini kullanmıştı. Evet Amerika o gün. O gün aslında yıkılmıştı. Çünkü Amerika'nın o gün tılsımı bozulmuştu. Neticede her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl dünya devletlerinin kendi arasında yaptığı ticaretteki kullanılan dolar oranı azalmaya başladı. Devletler kendi rezervlerini dolar olarak tutmamaya başladı. Doların bu şekilde tılsımının bozulması, kullanımının azalması sonucunda ne oldu? Amerika ciddi manada güç kaybetti ve bu kaybedilen güç vatandaşına yansıdı. Vatandaşına yansıyınca da işte problemler ortaya çıkmaya başladı. Göreceksiniz bunun arkası gelecek. Belki olayları durdurabilirler. Arkasından başka bir olay gelecek. arkasında başka bir problem yaşanacak. E, yanan Amerika e, kan kaybedecek, güç kaybedecek. Bakın bu da çok, şu da çok enteresan. Bu olaylar esnasında Trump ailesiyle nükleer saldırı karşısında korunmak için yapılan Beyaz Saray'daki sığınakta saklandı. Bu çok önemli. Yani biz aslında ekranlardan izliyoruz. Ama olay izlediğimizin ötesinde bir olay. E, bize servis yapılanın da ötesinde bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Nükleer saldırıyla eş bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya Amerika ve Trump kendi halkından korunmak için sığınağa iniyor. Kendi halkından korunmak için. Bu çok önemli. Eğer siz kendi halkınızdan korkar, kendi halkınızdan kendinizi bu denli korumaya kalkarsanız bunun sonu nereye var? Artık bunu ben izleyicilerin kanaatine bırakıyorum. Türkiye'nin ayakta kalmasının dinamikleri ne olabilir? Yani bu yangın bize çiftçirememesi için... Türkiye'nin yapışacağı, sığınacağı ilkeler, dinamikler nelerdir yani o konuda düşünceleriniz? Burada yapılması gereken acilen sosyal devlet ilkelerine dönmek gerekir. İki, haber alma özgürlüğünün, basın yazın yayın özgürlüğünün acilen iade edilmesi gerekir. Amerika'da bu kadar olumsuzluğa rağmen Amerika'da bir vali Trump'ın yanlışlığı hakkında konuşabiliyor. Amerika'da basın özellikle Time kapak, kapak yapıp Amerikan başkanını e, Hitler'e vezetebiliyor. Veya Amerikan Başkanı'nın yüzünü iskelete çevirebiliyor. Veya Amerikan Başkanı'nın e, cürümlerini madde madde yazabiliyor. Bizim doğruya doğru eğriye eğri olmamız gerekiyor. Şeffaf olmamız gerekiyor ki yanlıştan dönebilelim. Bakın diyelim ki size bir hasta geldi, siz doktorsunuz. Siz hastadan çekinerek, korkarak onu kırmama adına, onun hastalıklarından bahsetmezseniz, onun sorunlarını söylemezseniz o mikrop, o hastalık hem o kişiyi ciddi bir akibete götürür hem de o kişiden etrafa bulaşmasına sebebiyet verir. O minasmette devlet olmak kurallarının koşullarının mutlaka uygulanması gerekir. Sosyal devlet dedim, vatandaşın cebine siz para koymak zorundasınız. Vatandaşın alım gücünü rahat yaşatmak zorundasınız. Zaten devletin temel 3 tane fonksiyonu var. 1. Vatandaşını eğitecek. 2. Vatandaşın sağlığını temin edecek. 3. Vatandaşına güvenli bir yaşam sunacak. Bunu yapmadığınız takdirde devlet olma vasfını zarar görür. Vatandaşın devletinden bağlılığı zarar görür, ziyan görür. O bunu yapmanın yolu sosyal devlettir. Bunun tek yolu var, o da profesör Doktor Halil Başoğlu'nun milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet modelidir. Çünkü kapitalizme baktığımızda bugün dünyada hükümler olan sisteme kapitalizm kapital sahiplerinin menfaati için çalışır, üretim odaklıdır. Tamam, kapital sahipleri, patronlar zenginleşti, üretim arttı. Peki tüketim tüketim olmazsa nasıl olacak? Hem patronlar para kazanamayacak hem de vatandaş kendi ihtiyaçları göremeyecek. Bu defa ayrılıklar ve kavgalar ortaya çıkacak. İşte o yüzden Prof. Dr. Aydar Başkan, bizim Milli Ekonomi Modeli'yle beraber, sosyal devlet, milli devletle beraber ne yapıyor? Vatandaşına bin lira para veriyor. Asgari ücreti beş bin liraya çekiyor. Ev hanımlarına bin beş bin lira para veriyor. Kısacası vatandaşın cebine para koyuyor ki vatandaşın tüketme kabiliyeti ortaya çıksın. Vatandaş alsın, ekonomi emek basma tuluba gibi büyütsün. Vatandaş devletine sahip çıksın. Vatandaş e, işveren ne say çıkmış. Bunun olması lazım. Rusya bunu çok güzel yapıyor. E, Çin bunu çok güzel yapıyor. BRICS devletleri bunu çok güzel yapıyor. İşte geçti. Geçtiğimiz gün. Geçtiğimiz hafta. Ejernovski Duma Meclisi'ne bir öneride bulundu. Ev hanımlarına maaş. Ediyor. Malumunuz Profesör Doktor Adar Başkanımız Rusya'nın davetlisi olarak Duma'ya gittiğinde e, orada efendim Kızıl Meydan'daki Duma Meclisi'nde 6 saatlik bir konuşması olmuştu. Daha sonra Jelilovski Odası'nda özel görüşmeler olmuştu. Ben de oradaydım, ben de şahit oldum bunlara. Onlar bir, bir Putin, milli ekonomi modelini uygulayacaklarını söyledi. Hakikaten daha sonra e, bunu uygulamaya başladılar. Madde, madde, madde, madde. gittikçe daha fazla kalemleri uygulama başladılar. Şimdi ev hanımlarına maaş konusunu konuşuyorlar. Gireç olarak şunu söylediler, der ki şu COVID pandemisinin olduğu zaman zarfında siz işletmelere kredi verebilirsiniz ama bu kredi toplumdaki problemleri çözmez. Ancak toplumun alım gücünü artırmanız lazım. Bunun yolu da annelere, ev hanımlarına para vermektir. Ev hanımların cebine para koyduğunuz takdirde ev hanımların ev ekonomisini temin etmek için alışveriş yapacaklar. Bu şekilde piyasada da hareket ortaya çıkacak. Dediler şimdi ev maaş konusunu konuşuyorlar, görüşüyorlar, bunu karara bağlayacaklar. Ee, bizim de yapmamız gereken acilen, zaman kaybetmeden e, milli ekonomi modeli uygulamak, sosyal devlet, milli devlet prensipleri uygulamak. Aksi halde. şimdi ne düşünüyor? Mesela işte vatandaşlara kredi verelim. Tamam kredi veriliyor. Yok efendim de söyleyeyim esnafa, küçük esnafa kredi verelim. Tamam verilecek. Ama bunlar çocuğum değil. Yine şahane olduğum bir olaydan bahsetmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş'ımızın yanındayım. Ekip halindeyiz. Hocam kadrosu ile beraber o senesi esnaf odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını ziyaret ediyor. İzmir İzmir'e sıra gelmişti. İzmirde gittiğimizde sağ olsun başkan bizi ekibiyle istifale etti. Hocamızı ağırladı. Sohbet oldu. Orada o da başkanın bir ifadesi oldu. Dedi ki hocam işte hükümet bize kredi verecek. Krediyle beraber biz üretimimizi ayağa kaldıracağız. Hocam orada yanlış yaparsınız. Ben şimdi dediği dedi soru sorayım. Bugün piyasada bir tüketici piyasaya çıktığı zaman, çarşı pazara çıktığı zaman istediği ürünü bulabiliyor mu? Evet bulabiliyor. Araba almak istese araba var mı? Var. Bisiklet almak istese var mı? Var. Ne istese var. Demek ki dedi burada mesele üretim meselesi değil. Burada tüketim meselesi. Tüketicinin cebinde para olmadığı için kasaptan et alamıyor, sebze alamıyor, meyve alamıyor. Araba alamıyor, ev alamıyor, alamıyor, alamıyor. O halde eğer piyasanın biz hareket etmesini istiyorsak tüketicinin cebine para koyacağız. Hem tüketici sosyal olarak ihtiyaçları karşılayacak hem de üretici ürününe pazar bulmuş olacak. Bu şekilde para piyasaya girdikten sonra 14 defa el değiştireceği için ekonomi kuralıdır. Her her el değişimliği piyasada katma değeri oluşturacak. Bu şekilde hem toplum mutlu olacak hem o ülkenin ekonomisi büyüyecek demişti. Hiç unutmuyorum efendim yapılması gereken budur. Birik devletleri bunu uyguluyor. Bu yapılmadığı takdirde komünizm gitmiştir, kapitalizm çökmüştür. Bunun görüntüsü bir tarafta Amerikan yanları olur. bir tarafta diğer ülkedeki başka bir problem olur. Bunun görüntüsü bir tarafta başka ülkedeki başka bir sorun olmuş olur. Ama işin temelinde yatan unsur insan haklarının doya doya yaşatılmaması, devletin sosyal devlet özelliğini kullanmaması, kullanamaması yani kapitalizm hakim unsur olmasıdır. O halde tekrarlıyorum. Çağ Profesör Doktor Baş, hocamızın çağıdır. Çağ milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet çağıdır. İstese de böyle insanlar, istemesi de yöneticiler rant sahipleri bu böyledir. Ee, ve göreceksiniz kısa kısa zaman içerisinde efendim insanların kurtuluş ve sığınak olarak milli ekonomi modeline Adarbaş hocamızın misyonuna nasıl göreceksiniz.